bugün 16 Ocak 2023 pazartesi ay günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay oğlak burcunda gerileyen Merkürlü uyumlu görünüm yapacak zihnimiz duygularımızın etkisinde kalırken geçmişe daha fazla düşünebilir yarım kalmış işlerimize odaklanabiliriz daha önce öğrendiğimiz bilgileri kullanabilir geçmiş tecrübelerimizden de yararlanabiliriz nostaljik etkilerle de karşılaşabiliriz Akrep burcunda ilerleyen ay Öğleden sonraki saatlerde Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e karşı tacı dolacak. Beklenmedik ani durumlar günlük planlarımızı değiştirebilir. Ruhsal olarak gergin ve huzursuz olabileceğimiz bu saatlerde sabırsız ve dürtüsel eylemlerden de uzak durmalıyız. Gece saatlerinde ise Ay, Kova Burcu'ndaki Venüs'e dik açı yapacak. Yakın ilişkilerdeki duygusal beklentilerimiz artarken bazı memnuniyetsizlikler de hissedebiliriz. İlişkilerde aşırı tavizkar veya bencil tavırlar gözlenebilir estetik ve konfor arayışımızda da beklentilerimiz karşılanmayabilir çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde denge kurmakta zorlanabiliriz daha dikkatli ve özenli olmalıyız siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun